Sevgili arkadaşlar Arapça 8. sınıf derslerin iş kaldığımız yerden bugünkü videomuzda işlemeye çalışacağız. Hepinize başarılar açıklığı diliyorum. El wahdetu's salisatu 3. ünite et temrin el khamis 5 alıştırma. Kum kalk yani yerine getir. Kalk derken yerine getir, oysa ayağa kalktın. Kum bir, bir musabaka bir musabakayı yerine getir, yarışma. Hasabet talimat-ı Aşağıdaki talimatlar önergeler, tavsiyeler çerçevesinde bir musabaka gerçekleşir bu bir, bir Birinci taziye havilu en uğrunu şarkı söylemeye çalışınız. El-uğniyete, El el-uğniyete şarkıyı söylemeye çalışınız. Es-sabiqate geçen. Sabit geçen demek. Bir şeklince iyi, güzel bir şekilde. Yani geçen şarkıyı, şu yukarıda geçen şarkıyı ha şu şarkıya Ta'avun yardımlaşma şarkısını güzel bir şekilde söylemeye çalışınız. Haviliyö çalışınız, gayret ediniz. En togunu şarkı söylemeye gayret ediniz. El okniyete şarkıyı ya yani şu şarkıyı söylemeye gayret ediniz. Es-Sabiq, geçen bir şeklince iyi, güzel bir şekilde çünkü yarışma bu. İkinci sünme sonra kevvini oluşturunuz, feriqayı iki grup oluşturunuz. Yani birinci şeyde güzel bir şekilde şarkı hep beraber söylemeye çalışınız. Tımba sonra Kevin'i e, oluşturunuz. Bakın, Havilu Emir, tamam mı? Bu da Kevin'i yine Emir. Feriqa'yı iki grup, ma azdika dostlarınızla birlikte, yani sınıfı ikiye bölünüz. Feriqa'yı. Çünkü yarışacak ya kim daha iyi olacak? Üçüncü sırada ''Vel yuganni'' ve şarkı söylesin. Ş ''El farikul birinci grup. ''Ve ba'dehü'' ve, ve, ve ondan sonra, yani birinci gruptan sonra ''El farikul sani'' İkinci grupta şarkı söylesin. şarkı söylesin. Önce birinci grup bakın ayakta. ''Vel yuganni'' ''El birinci grup şarkı söylesin. ''Ve l l grup, şarkı söylesin. ''Ve ba'dehü'' ve birinci gruptan sonra ne olacak? el fariq us Ve akiren, ve en sonunda ayyunu tayin edin. el fariq el, -Fariq -el -Faize. Başarılı grubu, kazanan grubu. ellevi öyle başarılı ki ganna bir şeklin ecmen. Daha güzel bir şeklin ecme daha güzel bir şekilde şarkı söyleyen ve kazanan grubu ilan ediniz. Belirleyiniz. Evet, 95. sayfa arkadaşlar. Yine el-vahdetü salisetü, el-temrinsadis istemi' ilel ayetil kerimeti Ayet-i kerimeyi dinle hadis-i şerifi ve hadis-i şerifi dinle ve a'idhüme ve onları tekrar et ha a'idhüme a'idhü a'idhü hadis İki sorunca aidühüme. E Sonra oktübüme onları yaz fi deftere. Sonra defterine yaz. Oktübüme emre hazır. Arkadaşlar ve Estağiz billah. Maide suresi 2. ayet. Yardımlaşınız diyor Cenab-ı Allah. Emre hazır. el bir ve takva. İyilik ve takvaya. İyilik ve erdemde. Eyilik ve fazilette yarışınız. Ve yani yarışınız değil, yardımlaşınız. Ve taavunu ve yardımlaşmayınız el-ifm vel İsim kötülük ve udvan düşmanlıktı. Demek Cenab-ı Allah ne diyor sevgili arkadaşlar? Va yardımlaşınız. ''Alel birri ve tekva iyilik ve takvada iyilik ve fazilette iyilik ve erdemde yarışınız.'' ''Ve la ve yardımlaşmayınız.'' Yardımlaşmayınız. ''Alel itmi ve l'udven'' Kötülük ve düşmanlıkta da yardımlaşmayınız birbirine. Bilakis engel olunuz, fren olunuz. ''Vettekullah'' Allah'tan sakınınız, Allah'a karşı saygılı olunuz. ''İnne Allah'a şüphe yok ki Allah şedidül ikab.'' Rikabı, intikama şiddetli olandır. Allah'tan sakınınız, Allah'tan çekininiz, Allah'a karşı saygılı olunuz. Çünkü o şedid-ül ikab'tır. Akabeyu akibu Yani hesabı çetin olandır. Hazir-i Şerif'te de inne zillel mumini müminin müminin gölgesi zille gölge يَوْمَ Kıyameti, Kıyamet gününde arkadaşlar kıyamet gö gününde müminin gölgesi sadakatuhu onun sadakasıdır diyor peygamber efendimiz sadaka Allah rızası için herhangi bir çıkar beklenmeksizin yapılan her türlü hareket her türlü söylenen söz her türlü infak edilen nakdi ve ayni yardımlardır. O da İbn Hamber'in kitabında hadis 16. cilt 233. hadis olarak zikrediliyor. Evet. Burada da istemi'il ibaratı Gelen ibareleri dinle ve aidi ve onu tekrar et. Sümme sinn sonra eşleştir. Beyne suvari ve'l ibarati ibarelerle resimlerin arasına eşleştir. Kemel-i misalde olur gibi. Bakın burada ne diyor? Musaa'atetul menkubin. Felaketlere afetlere maruz kalanlara yardım etmek. Musaa'atetul menkubin. Menku ...ferakete uğrayan demek afet zafet zade anlamında. Müsaade tül arkadaşlar <gülüyor> bir dedik yaşlara yardım yaşlara yardım. Müsaade tül üç çocuklara yardım. Müsaade nazihin arkadaşlar. Nezihin göç edenlere yardım. Mültecilere yardım. Nezahı yanzahu göç etmek. Yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalmak. Ve müsaadetül hayvanet arkadaşlar, sevgili çocuklar. Evet, hayvanlara yardımcı olmak. Evet, hayvanlar da arkadaşlar Allah'ın yarattığı varlıklar. Biz bizim dışımızdaki evreni ve içinde yaşayanları sahip çıktığımız oranda saygı gösterdiğimiz oranda, şefkat gösterdiğimiz oranda onları yaratan tarafından biz de şefkate, merhamete layık görüleceğiz. Hiç bunu unutmayın arkadaşlar. Irhamu fil ardı yerhamikum <Sessizlik> men fil sema. yani İrhamu men fil ard Yerde olanlara yardım ediniz ki, merhamet ediniz ki, gökte olan da size merhamet etsin. Evet, 98. sayfa. İl'ab-lûbeten hasbet te'limetil e'etiyeti. Arkadaşlar, gelen yönergeler doğrultusunda, talimatlar doğrultusunda bir oyun oynadıyor. i̇lab huz Husküreten bir <gülüyor> topal aldı. Bu birincisi. Emlel ferag <gülüyor> gelen boşluğu doldur Hasebet <gülüyor> temrin alıştırma gereğince. hangi alıştırma? Es-sabir <gülüyor> geçen alıştırma göre. Kemer fil misalayn iki misalde <da> olduğu gibi sönmeyi okuh sonra onu oku. Ana uhibu musaadate'l musinnin. Ana uhibu musaadate'l musinnin. Ben yaşlılara yardım etmeyi yaşlılara Yaşlılara yardım etmeyi severim. İrmi'l kürete ila sadiq lübeddile hezil cümleti Diyor ki İrmi'at at kürete topu ila sadiq bir arkadaşa lübeddile değiştirmesi için hezil cümlete bu cümleyi bir cümletin uhranı. Yani demek ki bu oyun şöyle çocuklar bir cümle söylüyorsun sonra topu bir başka arkadaşına söylüyorsun topu Top kendisine atılan arkadaş cümleyi değiştiriyor. Bu da ne diyor? Anne ohibbu müsaade atfali. Ben de çocuklara yardım etmeyi sever. Ya yani yukarıdaki şurada, şu sayfada geçen arkadaşlar, müsaade etmeyenin, atfali, Nazehin, Menkubin, Hayvanatı. topu attıkça ne yapıyorsunuz? Değiştiriyorsunuz cümleyi. Burada öktübül ibarati, ibareleri yaz, el-atiyeti, tehtes suvarı, resimlerin altına yazıyor. El-münasibeti, münasib sur, fotoğrafların altına yaz. filmi mifâli, misal, misalde olduğu gibi. Mesela burada ne yazmış arkadaşlar? Müsââdetül nâzihîn, işte göç edenlerin, hicret edenlere yardım etmek, müsââdetül nâzihîn. Peki, bu ne? Müsââdetül müsidnîn arkadaşlar, şöyle yapalım. Bu ne? Musa'adetül Şöyle yapalım. Siz evde de, defterinize yazarsınız. Musa'adetül hayvanat. Sevgili arkadaşlar. Bir tane kaldı. Musa'adetül etfali. Bunları siz şuralara ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Musa'adetül atfal, çocuklara yardım etmek. Musa'adetül hayvanat, hayvanlara yardım etmek. Musa'adetül menkubin, afetzedelere yardım etmek. Musa'adetül nazihin, göç edenlere yardım etmek. Musa'adetül musünnin, yaşlılara yardım etmek. Evet, şimdi arkadaşlar 100. sayfada Üktüp Nas'tan Kasıran kısa bir metin yazdı dahaoni yardımlaşma ile ilgili müste bit tem sevkati bit tem sebe yani geçen alıştırmalardan yardımcı o yardım alarak istifade ederek bit temerini sevbikati temmerin alıştırmalar geçen alıştırmalardan yardım alarak diyor kısa bir metin yaz şöyle başlamış metin en o bu müsaadeten müsinin değmem ben sürekli yaşlılara yardım etmek isterim. Yani yardım etmeyi severim diyor. Yani o hibbu severim. Musa adet-i değil mi? Bu size bir ev edevi arkadaşlar. Evet. Yani men lem yarham sığir ve la yuvaqir kabir, leysa إنسانا كامل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احترم الكبار ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم للأب والأم لأنه أنا مسنين قولا كريما ليس كذلك إذا تعاملت معهم بالشفقة ve <وَالمرحة> يُعَامِلْكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَعَامِلُونَ الْمُسِنِّينَ فِي الدُّنْيَا يُعَامِلُكُمُ اللّٰهُ فِي الآخرة gibi yazabiliriz arkadaşlar. Evet. 101. sayfa. Ders-ü selis, 3. ders. الْاَعْيَادِ, bayramlar. Bayramlar. اِسْتَمِعْ işte 3-5 gün sonra 3 gün Gün sonra Ramazan bayramı geliyor arkadaşlar. İsteme ile abaratil etiyeti, gelen ibareleri dinle ve a'idhi ve onu tekrar et. Sümme kütüpe sonra onu yaz, fi defterike defterine yaz. El-e'yadul vataniyyeti, milli bayramlar. E'idu siyadetul vataniyye ve e'idu tuft. Yani uluslarar egemenlik ve çocuk bayramı. Zikre Atatürk, Atatürk Anma ve Ayd-ül Şebeğ var Riyada Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ayd-ül Nasr Zafer Bayramı, Ayd-ül Cumhuriyye Cumhuriyet Bayramı el diniyet ve Dini Bayramlar Ayd-ül Fıtır, Fıtır Bayramı yani Ramazan Bayramı ve Ayd-ül Atha Kurban Bayramı İqra'l Cümle cümleleri okul etiyete gelen ve teemmel maaniha ve manalarini dinle anla sonra o cümleleri yaz fi defterine defterine yaz bakın önemli demek ki icra el cümleleri ateyete önce gelen cümleleri okuyacağız ve teemmel maaniha ve manalarını öğreneceğiz Süm sonra sonra sonra ökutübe yaz diyor fi defterine defterine yaz bak ene uhibbu el aydi Ana ben sevrem, Ağıyada Bayramları çok. Yumu bugün, seni al öğreniyoruz. Fil ayamlar. Günlerde, seni kutlayacağız. Bayram Bayram. Tüm günlerde, seni kutlayacağız. Bayram Bayram. Bayram Bayram. Bayram Bayram. Bayram Bayram. Bayram Bayram. kurban Bayramı Bayram Bayram. Bayram Bayram. Bayram Bayram. Bayram Bayram. Bayram bi'munasebeti'idil fıtri mübarek yani mübarek Ramazan bayramı münasebetiyle her yılınız hayır içinde olsun. Bu bir Araplarda bayram kutlamasıdır arkadaşlar. Ramazan bayramınız münasebetiyle, fıtır bayramımız münasebetiyle her yılınız ve siz hayır içinde olunuz. Yani sağlık, esenlik, Huzur içinde olmalıyız. Kullu am ve entum bi Evet. Kullu ve entum bi Şimdi e, burada da Merhaba arkadaşlar. aize yani istemeyele nasıl ayeti gelen parçayı dinle ve a'idhu ve onu tekrar et. Sonra konuş onunla ilgili. Arkadaşlarınla birlikte gelen parçayı ne yap? Konuşun diyor. Merhaben, merhaba merhaba aziz değerli dostlar Evet ben yayın mecmuat fal çocuk programı fi'til faz anil ayad Bayramlarla ilgili televizyonda televizyonda çocuk programı Ya yani bayramlardan bahsedem anil ayadı Merhaba aziz kıralar aziz Değerli dostlar, merhaba. El bugün sene teallemul aya'yat, bayramları öğreneceğiz. Fi Türkiye, Türkiye'de. Ana vuhibbu ben severim el bayramlar çok. Yani çok, bayramları severim ben ama ben bayramları çok severim diyeceğiz. ne? çünkü bayramlar, eyyamun günler, el mutlak mutluluk vel ferahı ve günleridir. Ve en eve ben azumlu zannediyorum yüce diyor bulunur. Ahle, ha pardon ne yüce bulunmaz. Aile daha tatlı min ey min yemli Ve ben öyle zannediyorum ki bayram gününden daha tatlısı yoktur. Mera yüküm görüşünüz nedir? Line öğrenme ayaden elen görüşünüz nedir fikriniz nedir? Line öğrenelim. Aydıne bayramlarımızı elene şu anda, şu anda bayramlarımızı öğrenme konusundaki fikriniz nedir? Ne dersiniz şu an? İzin öyleyse heyye haydi bine linetegalleme aydıne haydi bayramlarımızı öğrenelim. tenkasimu <gülüyor> aydıne bayramlarımız tenkasimu bölünür, ayrılır iki kısmeyi iki kısma ya iki ayrılır. اَحَدُهُمَا bunlardan biri اَعْيَادٌ وَطَنِيَّ bunlardan biri milli bayramlar وَالْاَخَرُ اَعْيَادٌ دِينِيَّتُ ve diğer kısmı da dini bayramlar evet bu videomuzda burada duralım arkadaşlar bir sonraki videomuza kaldığımız yerden devam ederiz sevgili 8. sınıf öğrencileri Esen kalın, uzuyorum.